yönetmedi. Daha sonrasında e, ikinci aşamada artık o biraz daha hani e, o olayın o yangın yeri biraz normalleşmeye başlıyor. Yangının kontrol altına aldığımızda çünkü baş başa konuşamayacaklar ya. çiftler bunu. Mümkünse bir e, danışman eşliğinde bir terapi sürecinde bunu konuşmaları, birbirleriyle anlatmaları, anlaşmaları çok önemli. Zaten tamam. işte burada erkeğin ya da aldatan kişinin diğer tarafa nasıl neyi anlatacağı diğer tarafın nasıl dinleyeceği onun duygularını nasıl yöneteceği değil mi? Kendi içinde de bir şey yaşanıyor orada. Problem yaşanıyor. Tamam. Ne yapacağını Uz, o da bilmiyor. Uzmana hangi kısmını anlatacak? Evet. Yani uzmana tabii hepsini anlatacak ama hı hı. eşine çocuklara arkadaşlara, neyi ne şevreye, kadar anlatacak?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 Devam ediyor ve yüzde 60-75 kişi devam ettiriyor devam bu Devam ediyor. Ve bu süreçte gerçekten iyi bir destek alanlar ve biz bu süreci birlikte aşacağız, biz buna evet diyoruz çiftler eskisinden daha da mutlu olabiliyorlar. Tabii. Bununla birlikte işte o kriz aşaması ilişkiye en çok zarar verildiği süreç. Tam ne yapacaklarını bilmedikleri için. Bu süreçte... Ee, bir yardım almak çok önemli. İkinci aşamada artık daha sonrasında e, işte o anlam verme, anlam doğru anlamları yükleme. Bu bizim başımıza geldi, böyle bir şey yaşanıyor, biz bu süreçten çıkmak istiyoruz. Nasıl çıkmak istiyoruz? Daha sağlam bir bağla. Daha sevgimizi arttırabileceğimiz işte eğer ilişkimizde konuşamadığımız için bu hale geldiysek bazı insanlar da diyor ki beni dinleyen birine ihtiyacım var. Anlaşılmak istiyorum. Anlaşılmak en büyük ihtiyaç hayatta. Dinlenmek istiyorum. Sevildiğimi duygulmak istiyorum. İlgi görmek istiyorum. İşte cinsel anlamda tatmin olmak istiyorum. Değer bulmak istiyorum takdir toplamak istiyorum öyle değil mi eşler bir zaman sonra o ilişkinin içerisindeki problemli süreçlerde artık birbirlerine seni seviyorum dememeye ilgi göstermemeye muhabbeti biraz daha eksik tutmaya onaylamamaya cinsel anlamda cinselliği tam doyumlu yaşamamaya başlıyorlar o yüzden biz bunu neden yaşıyoruz, nasıl bu ilişkimizin başına geldi ve biz ne yaparsak bu durumu en iyi şekilde ileriye taşırızı sormaları ve buradan bir anlam çıkarmaları. Ben aptalım ondan oldu, ben çirkin bir kadınım ondan oldu, ben yetersiz bir erkeğim ondan oldu gibi saçma sapan e, değersizlik yükleyerek özgüveni düşürücü şeylerle değil gerçek anlamlar işte burada anlamak çok önemli. Bra